Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere Adobe Audition'da sesimi nasıl düzenliyorum, hangi efektleri kullanıyorum... ...veya hangi efektleri kullansanız sizler için daha iyi olur, daha iyi sonuç alırsınız. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim bir nevi eğitim videosu diyebiliriz. Adobe Audition hakkında merak ettiğiniz bütün bilgilere bu videoda ulaşabileceksiniz. Bana sesimi nasıl düzenlediğimi, hangi efektleri verdiğimi... İşte hangi programı kullandığımı sıklıkla videoların altında soruyordunuz. Ben de kapsamlı bir video hazırlamak istedim bu konuda. Dilerseniz videomuza geçelim. Ama öncesinde bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız... ...aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi... ...ve görüşlerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi... Ben öncesinde bir şiir kaydı almıştım. Şimdi bu şiir kaydını hiçbir efekt falan yokken bir dinleyeceğiz. Şimdi e, S'ye S bastığımız zaman sol olarak aldığımız kaydı dinliyoruz. Böyle. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Yani normal şu Çocuk. anda hiç efekt yok sesinde ama benim e, sesim biraz böyle... Kalın bir ton olduğu için efekte de gerek duymuyorum pek. Ama tabii güzelleştirmeler yapmak zorundayım. Şimdi Adobe Audition'a girdiğiniz zaman ilk başta sizlere multitrack ve waveform formatları karşılayacak. Bunlar nedir? Waveform tek formatlı kanal almak istiyorsanız, tek kanalda kayıt almak istiyorsanız kullanacağınız bir bölüm. Multitrack'te çok kanallı kayıt yani... İşte track 2'ye ben ses e, fonumu, fon müziğimi atabiliyorum. Track 1'de de kaydımı alabiliyorum. İstersem 20 tane kanala kayıt alabilirim aynı anda. E, multitrack buna yarıyor. Ben genelde multitrack kullanıyorum. Kullandığım marka, mikrofonun markası da e, Behringer c 1 u Şimdi R'den çıkayım kayıttan çıksın. Fon müziğiyle birlikte bir dinleyeceğim ikisini. Küsmek nedir bilir misin? Üzmek. Fon müziği biraz benim sesimi bastırıyor. Bunları hep ayarlayacağım. Sizler muhtemelen rap müziği veya seslendirme için bu videoyu izliyorsunuz. Ama öncesinde gelelim. Şimdi track 1'e geliyoruz. Ses kanalımın üzerine sol tıkla çift tıklıyorum. Şimdi çift tıkladıktan sonra arkadaşlar ses kaydına başlamadan önce biraz da olsa bir boşluk bırakmanız lazım. Bu boşluk şurası ideal olabilir. Şimdi neden yapıyoruz bunu? Bakın duyuyor musunuz? Cızırtı var. Bu cızırtıları biz ses kaydımızda istemiyoruz. Bunları gidermemiz gerekiyor. FX kısmından Noise Reduction kısmına geliyorum. Ben bunları kullanıyorum. Fakat başkaları da başka efektlerle başlıyor olabilir. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Herkesin sesine göre değişkenlik gösterir. Noise Reduction'dan ee, noise Reduction Proquest diye bir seçenek var. CTRL-P kısa yolu. Buna bir kere bastığım zaman Capture Noise Print diyorum. Capture Noise Print dememin amacı bu seçtiğim bölgedeki cızırtıların e, hepsinin örneğini buraya alıyor. Ardından klavyeden CTRL-A deyip bütün sesimi seçiyorum. Ve şuradaki ayarlarımı %86 Noise Reduction, Reduce by %86. 40 desibel bu oranı ampli diyorum ve veriyorum. Şimdi bu cızırtıların hepsini bütün sesimde gidermiş oldum. Bakın. Hiçbir cızırtı yok. Ardından gelelim neler yapacağımıza. Amplitude compression diye bir tane seçeneğimiz var burada. Burayı çok sık kullanacağız. Amplify'e geliyorum. Amplify 1 desibel kat veriyorum sesime. Bu sizin sesiniz için mesela 3 desibel kat da olabilir, 3 desibel boost da olabilir. Bu sizin sesinize göre değişkenlik gösterir ama benim sesime giden efektler genellikle bunlar oluyor arkadaşlar. Eksi 1 desibel katı veriyorum ve epli diyorum. Şimdi eksi 1 desibel katı verdim. Küsmek nedir bilir misin? Sonra tekrardan efekse geliyorum. Ben biraz sesimin sıkışmasını istiyorum. Yani Biraz daha bas bir ses istiyorum. Çünkü ben şiir söylüyorum. Yani sıradan bir konuşma dilim bulunmuyor. Compander'a geliyorum. Compander'dan bu seçenekler zaten otomatik olarak sizlere gelecektir arkadaşlar. Epliye basıyorum. Bakın nasıl değişti. Ses kanallarımdaki çizgiler bir anda değişti. Şimdi boşluğa basalım. Küsmek nedir bilir misin? Sesim. Biraz daha toplandı ve bas bir ses elde ettik. Bu şiirlerde benim sevdiğim bir e, efekt oluyor. Sizler de, sizlere de değişkenlik gösterebilir. Sonra Dynamic Processing'e yeniden geliyorum. Compander'dan e, Vocal Limiter veriyorum sesime. Küsmek nedir bilir misin? Bu da yanlışım olabilir. E, eğer yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Bir anda yükseldiğim yerleri falan dengelemeye yarayan bir efekt diye biliyorum. Yanlışım olabilir. Ben bu programı arkadaşlar bir eğitimle falan öğrenmedim. Tamamen kendim kurcalayarak öğrendim. Yani ona göre eleştiri yaparsanız da memnun olurum. Apt diyorum. Ardından yeniden Amplitude Compression'a geliyorum. Şimdi buradaki hassas noktamız şu. Hard Limiter verdiğiniz zaman sesinize burada seçenekler var. 1 1 desibel, 3 desibel, 6 desibel, Medium... Light verdiğiniz zaman çok az bir şekilde sesinizi yükseltir. Bakın ilk önce kapalı dinleyelim. Küsmek nedir bilir misin? Şimdi normal dinleyelim. Küsmek nedir bilir misin? Bakın nasıl da değişti. Ben gerek duymuyorum çünkü ses kaydımı iyi bir şekilde almışım. Bu arada ses kaydı alırken de şöyle bir sistemim var. Yani Behringer c 1 bir tane de pop filter var. Bunu USB ile direkt bağlayabiliyorsunuz. Burada işim yok ama sizin olabilir. Ardından multiband kompresör en sevdiğim efektlerden bir tanesi arkadaşlar. Burada e, classical master diyorum. Bu biraz da böyle rad radyo tarzı bir efekt atıyor. Yani sanki radyoda, profesyonel bir radyoda şiir okuyormuşum gibi bir efekt veriyor. Buradan verelim efektimizi. Küsmek nedir bilir misin? <gülüyor> Bu söyleyede olsun, arkada. Nazlanmak. ...ben de buradan, buradaki kısımlardan biraz oynamalar yapacağım. Maktır, yakın bulmaktır. Benim için değerlisindir. Küsmek, sevdiğini söyle demektir. Hadi anla demektir. Epli diyorum. Bakın yine bir oynamalar oldu orada. Şimdi Filter and Equalizer diyorum. FFT Filter'a geliyorum. Kill the mic rumble diyorum. Bu ne demek oluyor? Sesinizde F harfleri, S harfleri veya patlamalar varsa bunları kısmaya yarayan bir efekt. Ardından burada verebileceğim başka bir şey yok. Special'a geliyorum arkadaşlar. Mastering diyorum. Mastering dedikten sonra da benim burada hazır bir ayarım var. Bu ayarları not alabilirsiniz. Amount, Tube, %33 değer. Withiner, %0. Maximizer yok. Maximizer verirseniz eğer... Telaffuzum da hata olabilir kusura bakmayın. Eğer bu efekti verirseniz ses seviyenizi yükseltiyor. Hemen deneyelim. Denemek bedava. Sevdiğini söyle demektir. Bakın bunu mesela %60'a çektim patlayacak ses. Hadi anla demektir. Anladınız mı? Yani şuradaki ivme şu kırmızıya dayanırsa sesinizde bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Yani ses seviyeniz çok yüksek demektir. Kesinlikle yapmayın. Output gain çıkış bu da aynı şekilde sesinizi yükseltir. Bunu da önermiyorum. Burada epli diyelim. Bakın çok patlattı. Küsmek nedir bilir misin? Şimdi son dokunuş, vokal enhancer, müzik efekti epli diyorum ve e, şu anda sanki profesyonel bir stüdyo ortamında bu kaydı alıyormuş gibi olacağım. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek. Şimdi şiir seslendiriyoruz <gülüyor> ve bize önemli bir şey lazım. Nedir? Ee, reverb, Delay, her neyse. Şimdi e, Adobe Audition'un üzerinden reverb vermek için buradan reverb veya studio reverb kullanabilirsiniz. Reverb. Sebzeci geçiyor kusura bakmayın. E, reverb verirken de burada kısımlar var işte. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama ben buradaki reverb'leri tercih etmiyorum. Çocuk çadır ve ondan dolayı saftır. Burada kendi sesinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada kendi VSTM var. İzotop, Nectar 3. Açalım şu an. Açılması biraz zaman alabiliyor. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar burada... Gate, Pitch bunları istemiyorum Gate de istemiyorum Bu kendisinin verdiği bir şey Şimdi Bunu tamamen kısalım Buradan Delay var, Reverb var Ben Reverb istiyorum arkadaşım Bakın Küsmek nedir bilir misin? Burada benim kendime göre ayarlamam lazım Küsmek Dürüstlüktür Çocukçadır Ve ondan dolayı saftır Yalansızdır, küsmek, seni seviyorumdur, vazgeçememektir, beni anlatır küsmek. Öyle Kısım. oynuyorum kafama göre. Ardından burada kompresör var, equalizer var, gate var, harmony var. Yani nektar 3 diye aratarak bulabilirsiniz Google'da. Ee, equalizer var işte dediğim gibi. Ee, burada yapabilirsiniz. Burada da epli diyebiliriz. Biraz zaman alıyor. Ama hala buradayımdır. Biraz daha kıstı sesimizi. Şimdi sesimiz full. Bakın. Fon müziğimiz çok bastırıldı. Buradan vesibelden hatta şuradan da yapabiliriz bunu. Biraz arttırmak istiyorum. Küsmek nedir bilir misin? Üzmek dürüstlüktür. Çocukçadır ve ondan dolayı saftır. Böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yalansızdır. Küsmek. Son kez olarak da hani bu kadar yaptık. Bir daha bir müzik efekti verdiğim zaman sesim biraz daha bas efektinde olacaktır. Küsmek nedir bilir misin? Evet tam istediğim gibi bir ses tonu elde ettim. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi bu fon müziğiyle benim kayıt aldığım kısımda çeşitli oynamalar yapmak. <gülüyor> İlk önce şurayı biraz kısalım. Şunu da şöyle alalım. Küsmekni Ben şunu şuraya bir ses noktası ekliyorum. Sol kısma basıyorum masumun ve ses noktası ekliyorum. Ardından hemen yanına ekliyorum. Bunu hop aşağı çekiyorum. Böyle bir şey oluyor. Bakın şimdi. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Çocukçadır ve ondan dolayı saftır. Yalansızdır. Şu anda oldu gibi. En sona geliyorum. Bir tane daha ses noktası ekliyorum. Bir tane daha alalım. Başladığım yere çekiyorum. Şimdi fade in fade out. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Alt tuşuma basıyorum. Ve sol tarafa çektiğim zaman ikisi karşılıklı bitmiş olacak. Çıktı almak için de ctrl a diyorum. File diyorum. Export diyorum. Multitrack Enter Season Küsmek Nedir? Diye Şiirimizi Desktop MP3 Okey diyorum. Şimdi ben bu kaydı tamamen bitirmiş bulunuyorum. Şuraya da geldi. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek Dürüstlüktür, çocukçadır. Yani böyle bir kayıt aldım amatörce. Kesinlikle böyle işte ses montajlarıymış, ses efektleriymiş. Bunlar hakkında bir bilgim yok benim. Ee, sadece kendim kurcalayarak öğrendim. Dediğim gibi Adobe Audition'da verdiğim ayarlamalar bunlardı arkadaşlar. Burada başka bir sürü efekt var. Hayal gücümüze kalmış tamamen. Bunları kendi sesinize göre deneyerek yapmanız uygun olacaktır. Rap montajı hakkında bir bilgim yok ama buradaki ses montajları işte mastering kesinlikle önemli, vocal enhancer kesinlikle önemli. Buradaki efektleri kendi sesinize göre uyarlayarak verebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Adobe Audition konusunda bütün bildiklerimi size anlattım bu videoda. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız veya Sormak istediğiniz sorular varsa, videosunu çekmemi istediğiniz sorular varsa bu konularla ilgili yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kanala da abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.